Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sayfa 114'ten devam ediyoruz. E, Efal-i konusu, kulların fiilleri konusu, e, Kulların fiilleri, kullanın kesbidir, Allah tarafından yaratılmaktadır. Ana fikri temelinde. E, efal ibadi, kesbuhum, ve halbullahim. Kulların fiilleri, kullanın kesbidir, e, Allah'ın yarattığı şeylerdir. وجميع افعال الابادي من الحركه والسكون hareket ve sükun cinsinden kulların bütün fiilleri ey yani ala egivecin li yekun min el kufri vel iman yani ne olursa olsun hangi açıdan olursa olsun ister küfür fiili olsun ister iman fiili olsun ve taatü vel ister böyle salih amel olsun, isterse günah olsun, kesbuhum alel hakikati, kulların kesbettiği fiiller, yani, yani kulun bu fiildeki etkinliği kesb olarak nitelendirilir. Kesb kökü çalışmak, elde etmek, kazanmak anlamları olan, yani e, kulun fiile ait yönü kesb olarak ifade edilir. Ey la ala tariqil mecazi fin nisbeti, yani insana nispet edilmesi e, bu kesbin mecazi bir şey değildir. Hakiki e, anlamda ifade e, edilir. Yani biraz eşar liyatıfta bulunuyor. Eşarillikte de yani fiil özellikle mecazi anlamda e, insana nispet edilir. Ve le ale sebilin ikrahi vel ghelebeti. Yine bu fiil yani zorlama veya işte baskı yoluyla yaptırılan da bir fiil değildir. Bel aksine bihtiyarihim fi Yani kul, kullar fiillerinde özgürdürler. Yani tercih edebilirler. Bi hesab-i ihtilaf-i ve meylemfisihim. Yani eğer işte yanlış şeylerin yani heva heves işte diyoruz ya yani bunların farklı olması veya işte nefislerinin meyl etmesine göre e, buradaki farklılıklara göre e, kullar fiillerinde muhtardır. Yani onların seçimine dayanır. Feleha ma kesebet yani e, yani ne yapıyorlarsa, inamına ne yapıyorlarsa onların lehinedir. Ve aleyha ma yani kötü şey yapıyorlarsa da onlar da aleyh aleyhinedir. لَا كَمَا زَعْمَةِ Yani bu fiiller mutezilenin iddia ettiği gibi değildir. Mutezile ne iddia ediyordu? اَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ Yani kul bu seçimli tercihli fiillerini kendisi var eder yaratır. Ne gibi? işte minat darbi vurmak, veşşet mi Sövmek, küfretmek gibi ve gayrı buna benzer fiiller. Vela kema za'metil cebriyetu. Yani cebriyenin iddia ettiği gibi de değildir. Ne mutezile ne cebriyenin iddia ettiği gibi değildir. Yani hakika anlamda kul fiilinin kasibidir diyor. Ne diyor cebriye? el bi binef'yil kesbi vel-ihtiyari bil kulliyet. Tamamıyla insanın hiçbir kesbinin ve ihtiyarının olmadığını iddia ediyor. Tamamen belirlenmiştir. Ona göre hareket eder. فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى Allah Teala'nın şu ayetine bakarsak اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ayetine bakarsak reddün burada bir Reddetme vardır, ala tayfedi. Bu iki grubun görüşlerini reddetme. vardır Bu meselede bu konu. Ve elhaslu, itibariyle, annel yani farka, beynel kesbe ve Kesb ve halk arasındaki fark şudur. Annel kesbe emrün Yani kesb, şöyle bir şeydir. Kasib'in, yani elde edenin bağımsız olmadığı, müstakil olmadığı bir şeydir. Vel halgu halkı ise emrun yestekillü bi'lik. Yani yaratanın tamamen kendisinin yarattığı bir şeydir. Yani herhangi bir şeye bağlı değildir. Ama kesb öyle değil. Yani kulun filini yapabilmesi için Allah'ın o kulda o fiili yaratmasına muhtaçtır. Yaratması gerekir. Bakıyla şöyle de denmiştir. Mesela Sabuni'ye bakarsanız bunu görürsünüz sabunun metninde. Mâ vaka aletin, yani bir aletle bir araçla gerçekleşen şey. Bu kesb olarak isimlendirilir. Vemâ vaka la bi'aletin herhangi bir araç herhangi bir alet olmaksızın bir vasıta olmaksızın gerçekleşen ise Tehwa halk, bu da halktır, halk خلق olarak isimlenir. Tümme sonra Ma ajdehu Subhanahu min zir iktirani kudreti albi ve iradetihi, Yakun sıfatları, sıfatları. Yani kulun sıfatı olan işte kulun kudreti, iradesi ve eş zamanlı olmaksızın. Allah'ın varet, yani bütün fiilleri öz itibariyle, ister ıstırarı diyelim, ister diyelim, bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Bazı fiillerde tercih vardır, yani kulun tercihi, bazılarında yoktur. Diyor ki, hocam, yani, evet. bir soru sorabilir miyim? Cümleyi tamamlayayım da. Tamam hocam. Yani e, bazı fiillerinde tercihle, tercihle eş zamanlı olarak yaratılan bunlara ihtiyari fiil diyoruz. Yani bu tercihi, iradesi bununla eş zamanlı olarak yaratılmıyorsa, e, bu şey, bu fiil, e, وَلَا يَكُنُوا فِيلَنْ لَهُ Yani kulun iradesinin olmaması itibariyle onun fiil olmuyor. Ne gibi? hareketil الْمُرْتَعِشِ İşte titreyen adamın titremesi gibi bunlara istirari fiil e, diyoruz. Evet abi. Hocam burada yani şeyde de görmüştük bunu halk kavramı. Şimdi halk kavramı insana izafe edilen bir kavram edilebiliyor mu? Yani Yok. bu mezhepler arasındaki tartışmanın benim bir kavramlarından bir tanesi olarak düşünüyorum ben yani. Yani halk kavramını her netiş hiçbir şekilde insana nispet etmiyor. Bizile yani... ediyor ama değil mi hocam? Nasıl? Mutezile. Yani e, mutezile ediyor mu? yani e, Allah gibi bir yaratıcı anlamında değil. Zaten ileride hakkı teslim edecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var hocam. Onu e, mesela şeyde yazmıştık zannedersen tezde. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın çamurdan kuşları yaratması bağlamında mesela halk kavramı kullanılıyor. Onu da mesela... söyleyecek. Metnin, metnin ilerleyen safalarında onu söyleyecek yani. Yani böyle bir şey yaratma anlamında değil de yani tasvir etme, takdir etme, şekillendirme bir şeyi şekillendirme anlamında hmm. yaratmak, insana nispet edilebilir ama bir şeye varlık verme anlamında yani hiçbir şekilde kula nispet edilemez gibi bir görüşü yoktan var etme anlamında mı? yani onun gibi diyelim yani. yani varlık verme diyelim bir şeye yani varlığını verme var etme Anladım hocam. Diğerinde bir, bir var etme yok. Atıyorum sen işte ağacı kesiyorsun değil mi? Bundan evet. işte kereste çıkarıyorsun, keresteden masa yapıyorsun, boyuyorsun falan. Yani bu anlamda halp kelimesi kullanılıyor. Ama yani işte o ağacın var edilmesi falan yani bu anlamda insan için kullanılmaz. Bu genel bir kabuldür zaten. Özellikle maturitü literatürlüğü. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ve maa el cedehu muqarinan li icadi kudretihi ve ihtiyarihi yani e, Allahu teala nufi diaratirken işte kulun kudreti ve ihtiyarının da var etmesi keyyisufe i̇şte bikemniye sıfatın ve fiil ve kesb'en lil'abdi bu itibarla bu e, bir nitelik bir fiil ve bir kesb olarak nitelendirilir kul için ne gibi kel hareketatil ihtiyariyeti, seçimli, tercihli fiillerde böyle bir durum var. Yani bunlar için aslında yani bu fiil, kes, bu kavramları insanların seçimli, tercihe dayalı fiiller için biz kullanıyoruz demek istiyor. Summel الْمُتَوَلِّدَاتُ işte Mutezile'nin mütevellit fiiller e, dedi. Yani siz, sizin yaptığınız bir fiilin sonucu ortaya çıkan netice diyebiliriz. Örnekler de verecek şimdi. Bu mütevellit fiiller, ken elemi filmadruvi yani tokat atılmış, vurulmuş kendisine vurulmuş bir adamdaki ortaya çıkan acı. Yani e, tokat adam, atan adamın bir eylemi değil, tokat atmasının sonucunda tokat atılan kimse de ortaya çıkan bir şey, acı. Well, inkeserifiz işte camın kırılması. Camat taş atıyorsun, bunun sonucunda cam e, kırılıyor. Bu fiillerde mütevellit denen fiil, diğer fiillere mutezile mübaşir fiil diyor. Bir halgülahi, Allah'ın yaratmasıyladır. Bunlar da Allah'ın yaratmasıyla olur. Ve indel mütezileti, mutezileye göre ise bir halgül abdi, kulun yaratmasıyla gerçekleşen fiildir Vallahu Ve Allahü Teala haliku halikuha yani Allah Teala bu fiillerin yarat yaratıcısıdır. Ey mucidu af'alil ibad yani kulların fiillerini var eden. eee vifka ma arada yani Allah'ın yani yani ira, yani iradeye göre. Yani burada herhalde şeye gidiyor, kula gidiyor. Bu iradeye göre uygun bir şekilde kulların, fiillerin yaratıcısı Allah'tır. İkavli Teala şu ayete binaen Allah'ın haliku kulli şeyin Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani burada kastedilen nedir? Yani bir şeye varlık verme anlamında tek bir yaratıcı vardır. O da Allah'tır. Bunu ifade ediyor. Ey mümkünün bir delalet yani bu aklın delalet etmesiyle, göstermesiyle mümkün bir şeydir. Ve fiilü'l-abdi şey yani kulun fiili bir şeydir. Likavli-i Teala Hocam metni indirebilir misiniz? Size? Evet. allah Teala'nın şu ayeti Efe men yehligu kemen la Yani yaratan yaratmayan gibi olur mu? Ya bunlar farklı şeyler. diyor. Ey Elle di yasturun minhu hakikatul khaliği, yani öz itibariyle yaratma fiilinin çıktığı işte, e, varlık ile varlık, neyse kemanla yasturun minhu delik yafişeyi. Yani böyle bir şeyin çıkmadığı bir varlık gibi değildir. Bunlar aynı değildir. Vaha da bu bağlam fi makamet temettuhi bil khaliyet. Yani e, yaratıcı olmakla övünme, övülme bağlamındadır. Yani Allah yaratıcı olması itibariyle Kur'an-ı Kerim'de kendisini met etmektedir. Övünmektedir. وَكَوْنِيهَا سَبَبَنْ اِسْتِحْقَادِ ibadeti, Yani bu itibarla da e, kulluğa şey, yani kendisine kul olmayan layık, tek varlık Allah'tır. Ki her şeyi var eden Allah. Allah her şeyden müstahalidir ama onun dışındaki her şey ona muhtaçtır. Bu bağlamı açıklayan bir çerçeve. Ve kavlihi yine şu ayeti kerime Wallahu kum ve ma tamalun". Yani e, Allah sizi de e, ve yaptıklarınızı da yaratandır. Ey yani ve amelekum yani amellerinizi. Ev mamulekum bu da ismeful sigasında ifade ediyor. Yani bir amelin bir eylemin sonucu ortaya sonucu olarak ortaya çıkan şey. Wa bihi bununla bu çerçeveyle ihtedecce Ebu Hanife taala Amr ibn Ubayd yani Ebu Hanife bunu delil olarak Amr ibn Ubayd'e karşı kullanmıştır bir hüccet olarak. Bu bağlam. Ve hi hadisin bir hadiste de rawahul hakimu hakimin rivayeti ve sahhahu Beyhaki'den hadisi Hudeyfe merfu'n yani Hudeyfe'ye uzanan merfu' bir hadiste ki Beyhaki bu şekilde tasih etmiştir. Nedir o hadis? İnne'llaha sani'a kulle sani'a kulli sani'in ve sanatih. Allah her yapanı ve yaptığını yaratandır. dır. Veliza e, bu, bu bu bu nedenle bakhem sубханahu biqolü yani e, Allahu Teala yani e, bu başka şeylere Allah'tan gayrısına tapanlara şu şekilde e, ne diyelim e, eleştirmektedir yanlışlarını göstermektedir e, yani temel bakh kelimesinin anlamı sıçratmak, serpmek gibi anlamları var. Ama burada çok sert bir eleştiri vardır yani şeyleri. Allah'ın hakikatini inkar edenlere karşı. اَتَعْلُدُونَ مَا تَلْحِتُونَ İfadeden de anlaşılıyor bu. Ee, hayrola yontluklarınıza mı tapıyorsunuz? Kendi ellerinizde yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ey مَا تَعْمَلُونَ مِنَ الاسنان. Yani böyle kendiniz elinizde yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Ve bi kavli-i Teala yine allah Teala'nın şu ayeti اَوْفَ مَنْ يَخْلُوا كَمَنْ لَا Yani hiç yaratan, yaratmayan gibi bir olur mu? Yani bunlar aynı şeydir, Aynı kategoride midir? Aynı değer skalasında mıdır? وَلِعَنَّ الْعَبْدَ Çünkü kul lewkâne halikan niyef'alihim Şayet kul fiillerini yaratan olsaydı o zaman laken alimin bir tafasilيها. O zaman bütün ayrıntılarıyla o fiilin ne olduğunu bilmesi lazım. Keme yushiru ileyhi subhanahu bi kavlihi. Allah Teala'nın şu ayetiyle işaret ettiği üzere E ya'lem man khalaq. Yani yaratan bilmez mi yarat? Yani bir şeyi yaratmak için tamam onun en ince ayrıntısına bilmek gerekir diyor. Ve kavli ve kavli Aliyin Kerimullah ve Şahı. Allah yüzünü arsın. Hazreti Ali'nin şu sözü. Arafullah'a bir feskhil azaim. Yani azaim yani böyle ne diyelim? Böyle kesin. Ondan sonra büyük bir gayretle, yılmadan yapılan şeyler. Yani fesekte fesh etmek. Türkçe'de kullanıyoruz. Yani Allah alem, işte ben Allah'ı yani bu e, konuların içerisine dalmadan yani bildim. Tamam Yani e, işte yani benim idrak sınırlarımın ötesinde olan şeylere kafa yormadan Allah'a da iyi bildim. Sözünü naklediyor. burada ve lakin ağraba muteziletu eee haysı sarufu teala yani mutezile eee Allahu tealanın şu sözü şu sözünü yani şöyle yorumlayarak yani farklı bir şekilde tasrif ederek dönüştürerek çok aşırı gitmiştir diyor nedir o Allahu haliku kulli şeyin Allah her şeyin yaratıcısıdır ila sıfatillahi teala burada zikredilen olmaz. Hatta buradan hareketle de demişlerdi ki mahluk. Allah'ın kelamı da mahluktur. İşte, her şeyi yaratan Allah'tır. İşte yani bu kelam da mahluktur demişler. Yani, bu yani Allah'ın kelamını bu kategoriye katarak Allah'ın kelam mahluk, mahluk diyorlar. Ve lem yusarrifuhu ila sifati'l halq. E, ama işte yani Kulların fiillerini bu bağlamda değerlendirmiyor. Hatta Galu diyorlar ki, inna ibadi gayrın bakluk, kulların fiili yaratılmamıştır. Yani bir çelişki içerisinde diyor. Yani her şey yaratan Allah'tır deyip Allah'ın kelamı oraya dahil ediyorlar ama kullar, yaratılmış kullar, yaratılmış kulların fiillerini buna dahil etmeyerek bir çelişkiye bir ilkesizliğe düşmüş oluyorlar diye belirtiyor. Ve makawlu uthâne, Allah Teala'nın şu sözüne gelince, ve maarameyte, izrameyte. Sen attığın zaman atmadın, fakatkin Allah aramad. Aksine Allah attı. Huma nahu, bunun anlamı şöyle olabilir: maarameyte, halkan, izrameyte, kesme. Yani sen işte o atma fiilini yapıyorsun ya, yani Allah o fiili yaratıyor, sen kesmediyorsun. وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَا بِخَلْقِ كَسْبِ رَمِ Yani o atabilme durumunu sende yaratması itibariyle Allah attı demektir. Fil Mustafa, yani o seçilen kulda, yani Hazreti Peygamber'de. Anlaşılıyor değil mi Evet, hocam. evet, yani nasıl, çok hızlı mı gidiyoruz? Gidersek uyarın. Gayet iyi hocam. Eyvallah. Kale fil vasiyeti ee, İmam-ı Azam vasiyede der ki Nukirru, ikrar ederiz. Biz bi ennel abde ma cemii amanihi ve ikrarihi ve marifetihi kul bütün eylemleriyle işte ikrarıyla yani bir şeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle bilmesiyle mahluk her şeyle yaratılmıştır. Kalem ma kana el fa'il mahlukan. Şimdi bu fiilleri yapan yaratılmış olduğuna göre evla en tekuna mahluketen. yani bu fiilleri yapan kimse yaratılmış olduğuna göre bunun yaptığı fiillerin yaratılmış olması daha doğru bir şeydir yani bu açıkça ortadadır demek istiyorum ve beyanu ve beyanu ala vecin yafaru burhanu yani bu olayın delilini ortaya çıkaran şekilde açıklaması şudur ve anna illa iftikar el eshâi fi vücudü yani ee, yani bir şeyin varlığa çıkarılmasında e, varlıkların muhtaç olmasının e, nedeni kime yaratana ilal halika ilal haliki yaratana muhtaç olması yem imkanı var bu çok anlamlı bir yani onu yapabilme imkânını vermesidir tamam mı? bu imkan anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? yani o işte oku atabilme imkanının verilmesi işte ne bileyim camı kırma veya yürüyebilme bu imkanın verilmesi bu imkanın verilmesi noktasında bütün kullar Allah'a muhtaçtır. Bu imkanı ancak Allah verir. Yani bizim aslında vurgulardan vurgulamak istediğimiz nokta da burası demek istiyor. Ve kullu ma yetkulu fil vücudi cehren kena varat. Yani işte ister ceher olsun, ister araz olsun. Yani var olma bağlamına giren her şey, her şey fe ve fi alemi şuhudi. Yani bu şahit aleminde, varlık halinde mümkündür. Yani bunların var olma imkanını veren kimdir? Allah'tır diyor. Feizer kalan azl kayim bi zatihi yani bu e, zate itibariyle bu imkanı elde ettiği zaman yestefidul vujude fi she'ni min al khaliq azza ve celle azze she'ni yani Allahu Teala'dan böyle bir imkan almakla yani onun o, o, o fiili yapmak onun varlığa gelmesi, tam veya işte o fiili gerçekleştirmeyi sağlayabilmek, tamam, Allah o imkanı vermese o fiili gerçekleştirebilecek. Yani o fiili yaratarak, Allah ne yapıyor? İnsanın o eylemi gerçekleştirme imkanını veriyor, tamam, yürüyebiliyor, konuşabiliyor, işte söyleyebiliyor, ne bileyim vurabiliyor, işte kalkabiliyor işte okula gidebiliyor veya başka bir yere gidebiliyor e tercihli fiiller ancak bu şekilde yapar. فَأَفْعَالُهُ الْقَائِمَةُ bihi yani onunla kaim olan fiiller, insanla evla اَنْ تَسْتَف۪يدَ min مِنْ yani bunları gerçekleştirebilmek için Allah'tan daha şey olabilir mi? Yani en şey bu. E bunu ifade etmek gerekir. Yani bu imkanı ancak ve ancak veren kimdir? Allah'tır. Yani fiil yaratır derken kastedilen şey de budur demek istiyor. Ve hada mana kavli taada. E Allah Teala'nın şu, şu sözünün manası da budur. Vallahi vallahul gani. Allah nedir? yani burada zenginlikten öte, hiçbir şeye muhtaç değildir. Tamam, hiçbir şeye muhtaç değildir. Ee, yani bir şeyin yoktan var edilmesi, bir şeye varlık verilmesini ancak o sağlar demektir. Ey izati ve sıfati ance immas yani e, bütün her şeyden e, münezzehtir. Zati ve sıfatları itibariyle yarattığı, var ettiği şeylerin hepsinden münezzehtir ve antum el fuqara yani fatilersiniz derken muhtaçsınız sizler muhtaç olansınız Allah değil ey el muhtacun bi zatikum ve sıfatikum ve yani siz hem zatınız itibariyle, hem nitelikleriniz hem eylemleriniz hem halleriniz bütün her şeyimizde. Yani bu şekilde var olmak için Allah'a muhtarsın. Kim? İnsan. Ey yani ne demek bu? İlâ icâdî fil Yani bunun var edilmesi. Bu şeyin yaratılması. Ve imdâdîhî fil-ethnâ-i kabilel Yani bitirmeden önce bu işin yapılmasında bir destek, bir yardım olarak bunlarda siz Allah'a muhtaçsınız. Hocam indirebilir misiniz, sevamet? Evet. Nerede kaldık? Sünme irlem. Sonra bir ki. Şey. Ana iradeten abdı, ki tokarin fili ve kudreti onun hal sünğe mahlukatani ma'l fiili la qablehu ve la badu. yani kulun fiiline ve bu fiili gerçekleştiren kudretiyle ya yani bu fiili gerçekleştirirken bu fiile ve bu fiili yapan kudretin kudretiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkan e, irade mahlukatani mal fiili la gabbehu ve la gabbehu buradaki hem irade hem bu fiil gerçekleştiren hem irade hem de kudret ikisi birlikte ne fiilden önce ne fiilden sonra fiille birlikte yaratılan Anlaşıldı, değil mi arkadaşlar bir daha söyleyeyim şimdi fiil var her bir fiil için ayrı bir irade, tam, Ayrı bir kudret var her bir fiil için geçerli. İşte bu fiilin gerçekleşmesi için Allah'ın kulda yarattığı kudret, irade bunlar nedir? İşte yaratılmıştır. Yani ne fiilden öncedir ne fiilden sonra. Fiille birlikte ortaya çıkan şeylerdir diyor fil vasiyeti vasiyede geçtiği üzere nuqirru ikrar ederiz bi enne'l istita'a ma'al fili eee fiille birlikte olan istitaat kudret la qabla'l fili ve la ba'de'l fiil. ne filden öncedir ne filden sonradır. Yani biliyorsunuz bizim Maturidi gelenekte iki tür istitaattan bahsettir. Birincisi, işte potansiyel kuvvet diyebileceğimiz, işte, sağlıklı organlar dediğimiz, organların sağlıklı olması anlamında sıhhatul alat ve selametül esbab dediğimiz şey. Bir de işte her bir fiil yap yapılırken yaratılan kudret, yani her bir fiile birlikte. Bu da diğer istitaat olarak ki bu araz olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Diyennehu çünkü insan lev kâne fiili pardon çünkü insan istitaat. yani lev kâne fiili fiilden önce olsaydı ve kânel abdü müstâğniyen anillâhü subhânehu vakter fi Yani insan bu fiili gerçekleştirirken Allah'tan müstâhni olur. Yani Allah'a muhtaç olmaz fiilden önce olsaydı. Ve hâde hılaf-ı Bu nâs'a aykırı bir durum. Ey hılaf-ı hukmin verdiği hükmü aykırı bir şeydir. Kemâ fi Başka bir nusrada geçtiği şekilde. Yani dikkat ederseniz yani başka nusyalardaki e, e, farklı ek ifadelere de burada e, yer ver. şey e, ne diyelim e, fıkıh ı ekber, şey. <gülüyor> Fıkh-ı Ekber İkavl-i Teala Allah-u Teala'nın şu ayetti Wallahu'l-ganiyyü ee, ve entümül fukara Allah muhtaç değildir ama sizler muhtaç olan ve lew kâne ba'del fiil eğer istiğat fiilden sonra olsa ne olurdu Lekane kâne minel muhal o zaman imkansız bir şey olur Usulü'l fiili bilâ istita'atim velâ Yani, fiil, herhangi bir kudret, herhangi bir güç olmaksızın fiil ortaya çıkıyor demek olurdu ki, bu da nedir diyor, imkansız bir şeydir. Vel evet. mana enne husulü fiili bil istita'atim. Yani, bu fiilin istita'atla ortaya çıkması, min cibeli Allah Taala, veya taqta, veya taqta dı yani Allah tarafından ortaya çıkması, yani konu herhangi bir şeyin olmaması, fi ma lam yaklin al istitaaat al ilahiyete bivilhi binaan ala muqtadzafıl başeriyeti ve kuvvet rejibiyet. Şöyle diyelim. yani ilahi istitaat. Yani toparlayarak toparlayarak söyleyelim isterseniz arkadaşlar. Yani eee istitaatla birlikte fiilin ortaya çıkması eee Allah Teala'nın bu fiilde bir bu fiil gerçekleşeceği zaman insanda bu istitaatın istitaatı yaratmasıdır. Ha, yani bu e, beşer olmanın eksikliğinden e, ve Rab'liğin tamam mı? Rabbin ne diyelim? E, Rabbin gerektirdiği bir şeydir. Rab'liğin mükemmelliğinin gerektirdiği e, bir şeydir. Genel itibariyle bu şey söylüyor. Ve hâde mâna kavli aleyhissalatu bu. bu ee, Hz. Peygamber'in şu sözünün anlamıdır. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani bir şeyi gerçekleştirebilmek, bir şey yapabilmek ancak ve ancak Allah'ın imkan vermesiyle Allah imkan vermiyor ise tamam mı? Kulda o istihatı yaratmıyor ise bunda hiçbir şey olmaz, gerçekleşmez. Ey la havle Anmas illa bir ismet. Yani kul ancak yani kul günahtan ancak nasıl korunabilir? Allah'ın onu korumasıyla. Yani Allah'ın onu korumasıyla ancak kul günahtan korunabilir. Ve laqo'veta la taati illa bi iyaneti Allah'ın ancak ona yardım etmesiyle kul o taati ne yapabilir? E, Gerçekleşse gerçekleştirebilir. Yani burada imkan kavramı önemli. Yani Allah'ın bu imkanı kulda yaratması. Bu imkanı ancak yaratan kimdir? Allah'tır diye ifade ediyor. Evet. E, ve kale fil vasiyeti e, vasiyede yine dedi ki İmam-ı Azam yorulmadınız değil mi? Yok hocam yorulmadık. Gözler düşe gibi sanki. Yok yok hocam. Yani şu başla kadar gelelim inşallah ya. Tamamdır. yine ikrar ederiz ki bi anallah taala halikul halqi yani insanları yaratandır ve razi kuhum onları rızıklandırandır velem yekun lehum taqaten yani onların bu bağlamda hiçbir gücü yoktur. Diğer ne Çünkü insanlar duafa, acizun, muhtesun. Yani kullar efsiktir. Tamam mı? Acizdirler. Ee, yaratılmıştırlar. yaratılmışlardır. Vallahu teala halikuh, halibuh. Allah onların yaratanıdır. Ve razikuh, onlara rızık verir. İkka li subhanahu şüheyd-i Diyor Allahu Levi Halega Allah sizi yaratandır Tüm maraza Kum Sonrası rızık verendir Tüm meyumiyet Kum Sonrası canınızı alandır Tüm meyuhiyet Kum Sonrası tekrar ilktendir. Ve keseb min alhalali halal <gülüyor> helal yoldan kazanmak helal halaldır. Ve cem mali min harami, haram bir yolla mal biriktirmek bir araya getirmek haram, haramdır. Ve halku, ala üç kısımdır. İnsanlar üç kısma ayrılır. Yani ne diyelim itikat açısından, inanç açısından. Birincisi, el müminu, el-muhlisu fi-i'mani İmanında samimi olan mü'min. Birincisi bu. İkincisi, vel kafirul cahidu fi-kufri İnkarında direten kafir. Yani kafir, hakikati kabul etmeyen. Demek. Mü'min hakikate ram olan. Demek. Üçüncüsü, vel-münafiku el-mudâhinu fi-nifâkî yani ne diyelim münafıklığında e, sabit olan iki yüzlü münaf, yani iki yüzlü, iki misiniz size Farklı olan demektir, değil mi münafık? İçi başka, dışı başka. Vallahu Teala farzd Allah mümine farz kalmıştır nehi el amel, amel yani salih amel işte. Ve alal kafiri el iman. Kâfire de imanı farz kılmıştır. İman et. Ve alal munafiqi el ihlas. Da samimi davranmayı emretmiştir. Samimi ol. Yani alçaklık yapma. Yani i̇çin dışın bir olsun. Özünle sözün bir olsun. Ve kavli teala şu ayette bunu ifade edebiliriz diyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar hu'budu Rabbekumul lezih halagakum. Sizi yaratan Rabbinize kul olun. Yani bu mesajdan mümin ne çıkaracak? Salih amel zorunlu. Zorunluğu, salih amel gerek. İşte kafir e, neyi çıkaracak buradan? İman demesi gerektiğini. Münafıkta. da Sam'i olması gerektiğini buradan çıkaracak. Yani bu ayetten böyle bu bir yorumu çıkarabiliriz. Batur'u ne şey diyor hocam. Ne mü'min, diyor? mü'min diridir diyor. Kafir ölüdür diyor. Münafık da hastadır diyor. Güzel bir benzetme. O da öyle söylemiş mi? Evet. Yani ey mü'min diriliğini daim tut. Ey ölü olan ölümünden diril. Evet. Ey hasta olan hastalığından iyileş. Evet bu bağlamda olacak. Evet. evet. Ve manana, bunun manası şudur: Ey yel mu'minin, ettiğin edin. Yani taat, yani salam eder, güzel ameller işteyim. Ve ey yel ey kafirler, amin İman edin. Ve ey yel ey münafıklar, ahlisu samimi olun ve evet. eğer yani şu bağlam gerçekliği ortaya çıktı çıktığına göre, en Allah khalil Allah nedir? Kulları yaratandır. Ulime buradan anlaşılır ki, ennu la yecbu daum şeyun alal hak. Yani e, Allah'ın zorunlu olarak onlar için bir şey yapması gerekmez, zorunlu değildir ve إنه سبحانه لا Teala yaptığından sorulmaz. Niye? Çünkü yani buraya vurgu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Varlığa varlık veren ve varlığın varoluş şeklini belirleyen olduğu için ya yani oyunun kurallarını belirleyen. Ya oyunun kurallarını niye böyle belirledim diye sorulmaz. Rahmün'l-selam ama insanlar sorgulanır Niye? Yani sen bu oyunun kurallarını içindesin. Oyunu kurallarına göre oynamak zorundasın. Niye oyunu kurallarına göre oynamak? diye sorulur. Diyor. Vakânel ee, kıyâsu. Bak işte o e, ile ilgili değerlendirme. Burası önemli bir paragraf. Buraya iyi odaklanın. Şimdi şöyle bir kıyas doğru değildir. Yukalı şöyle demiyor. el Bir Bi-kevmil abd-i khali Ne diyormuş yani bu görüş ne? İşte kul fiillerini yaratandır şeklindeki görüş. yekûn minel müşriki. Dunel muvahhidîn. Yani bunlar, yani tevhid ehli olmaktan öte bunlar müşriktir. Birileri böyle diyor. Kema yuşir ileyh hadis hadis hadisini işaret ettiğim gibi kaderiye mecusu hadi lümet kaderiye bu met mecusileridir şeklinde bir rivayet. Kaysa bu ile e, şimdi bu mecusilere işaret edecek. Yani mecusiler ne düşünüyor? Ne ifade ediyorlar? En alemi faileydir. Yani bu alemin iki faili vardır. Yani iki var edeli vardır. Ahaduhuma birisi Allahü Subhanehu ve Taala bin Sallahu Teala ve huve failul khayri işte bu hayrı yapandır hayrı yaratandır ve sani ikincisi de elşeytan ikincisi de şeytan ve huve failul şerri bu da şerri var eder şerri var ve lize bu nedenle kâle meşayihum mâ veraul nehri mübalağatın فِي تَدِّلِ الْمُوْتَزِلِ yani Mutezilerin sapkınlığını abartarak şöyle derler bak, şeye bak bakış açısına bak hatta galu şöyle derler اِنَّهُمْ min al-majusi yani Mutezile mecusilerden daha kötüdür حَيْثُ لَمْ yuthbitu illa شَرِيْكَ وَاِذٍ niye? Ya mecusiler şirk koşuyorlar ama bir tane şey getiriyorlar, şerik getiriyor, bir tane şerik getiriyor. Ama vel mu'tezilete, vel mu't e, vel mu'teziletu, mu'tezileye bakınca diyor, esbetu sharik la tuhsan, sayılamayacak kadar şerik getiriyor. Ya mecusiler bir tane getiriyor. Bunlar bütün insanlar kendi film yaratır, dedikleri için. Yani sayısız tanrılar ortaya çıkarıyorlar. Hocam metni ingilizlebilir misiniz Tevhid? Yani böyle düşünenlerin var olduğundan bahsediyor. Bu, bu düşünceyi eleştirecek. Yani bir nevi hakkını teslim etmeye çalışıyor. Yani, tamam arkadaş, yani e, biz aynı düşünmüyoruz ama ya o kadar ileri gitmemek gerekir. Nereden görüyoruz? Şu cümleler. ولكن المحققين e, yani tahkik ehli yani e, işinde uzmanlaşmış alimler işin arka planını bilen alimler ala enel mutezile ta min tawaif yani e, işi hakkıyla veren alimlerin kanaati nedir yani arkadaş mutezile islam Müslüman fırkalardan bir tanesidir. Bunlar Müslümandır. Tam aynı düşünmeyebiliriz ama bunlar Müslümandır. Ve hamalu ma lil anam. Yani e, ne diyelim? Yani e, genel itibariyle yani onların da bir şeyi var. Bir endişesi var. Ee, yani bir yanlış anlaşılmayı engellemeye yönelik bir gayret var onu da görmemiz lazım. Yennahu لأنه... çünkü onlar lem yecalu el abd bil istiklal. Yani ya insaf diyor yani mutezile eee kulu böyle müstakil, bağımsız, tamam mı? tıpkı Allah gibi yaratan bir yaratıcı olarak nitelemiyor. Burası önemli ya Allah gibi bir yaratıcı olarak nitelemiyorlar insan. Ee, ne yapıyorlar? Bel yakuluna şunu diyorlar. İnnehu subhanehu yani, haligun bizze. Ya öz Özü itibariyle yaratıcı tektir. allah Teala. Vel abdu kulise. Haligun bir vasıtası. Yani kul vel alati. Yani bir takım araçlarla ııı e, filini var eder. Elleti Allahu Teala Yani Allah'ın kulda var ettiği. Tamam Allah'ın kulda var ettiği. İşte organlar, işte aletler neyse onlar aracılığıyla yaratır. Yaratır. Yani sıfırdan Allah gibi yaratır. Yani zat itibariyle yaratır. Hiçbir şeye muhtaç olmadan yaratır demek istemiyorlar. Demiyorlar zaten. Ne diyorlar? Yani Allah'ın Bulda yarattığı işte yani e, organdır, imkandır neyse, onlarla kendi fiilini, onların aracılığıyla kendi fiilini yarattığını söylüyorlar. وَلَمْ يُثْبِتُوا الْاِشْرَاكَ مِلْحَقِزَةِ Yani, ya özü itibariyle burada müşrikliği ortaya koymuyorlar ki, yani adamların öyle bir şeyi yok. Bu haddi aşmaktır, yani onlara müşrik demek. Sonuçta onlar da ehli i tevhiddir bunu bunu söylüyor ya. Kim söylüyor bunu? Aliül Kare. Bunlar önemli şeyler cümleler arkadaşlar. Wa huwa isbatüş şerîki Yani yani bu mecusilerin yaptığı gibi ulûhiyette Allah'a bir ortak yapma gibi bir durum yok. Öyle bir şey söylemiyor mu? ولا بمعنى استقاق العباده كعبده ابدت الاصنام yani böyle putlara işte kulluk yap, yapılmasını hakkı çıkaracak bir girişim de değil. yani bu yani tutup bunları aynı safa koymak yani e, mecusilerle işte müşriklerle bu tezbeyi aynı safa koymak gerçekten büyük bir insafsızlık diye ifade ediyor. وَأَمَّا قَوْلُ مُتَزِلَةٍ Mutezilenin görüşüne, sözüne gelecek olursak Lev كَانَ Açıklamak istedikleri diye şey şu Lev كَانَ اللّٰهُ niye نِيَ فَعَلِ Eğer biz işte kulların fiillerini yaratan Allah'tır dersek لَكَانَ اُوَ الْقَائِدُ O zaman ayağa kalkan Allah olur. وَالْقَائِدُ Oturan وَالْاَكِلُ ve şaribu ve zani ve işte oturan kalkan yiyen içen zina eden çalan bunların hepsi Allah olur o zaman haşa. ve herde cehlın bu çok büyük bir çahaddettir. Ee, فإنه فَمَدْفُونَ بِأَنَّ الْمُتَصَفِّى بِشَيْءٍ مَنْقَامَ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا مَنْ, من أَجْتَمَعَ yani şimdi, e, buna karşılık söylüyor herhalde. E, yani böyle e, bir şeyle e, kaim olan, onunla e, nitelenen, tamam mı? Bir şeyle nitelenen, e, var eden olamaz. İz la yaramı. Şöyle görmüyorlar. اَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى هُوَ الْخَالِبِ الْسَّوَادِ ve وَسَائِرِ السِّفَاتِ fil الْاَجْسَانِ Yani cisimler, cisimler, yani işte siyah, beyaz, cisimlerdeki diğer e, sıfatlar, e, bunlar yaratan olarak Allah'ı görmüyorlar. فَالْاِيْجَدُ هُوَ فِي Yani e, yaratma, tamam mı? Allah'ın fiil, Ben mevcudu var olan ve huvel hareketu. Işte hareket dediğimiz zaten fiil Kulun fiilidir ve o mu'sufur e, ve kul bununla nitelenir. Hatta yestekulehu buradan hareketle min e, türetilir ismul mutaharrik. Hareket eden ismi türetilir. Ve la yetasifullahu Allah Teala bunlarla nitelenmez. Yani bu e, tezilerin burada endişesini alınır. Yani eğer bunları yaratan Allah'tır dediğimiz zaman, yani sanki o fiil yapan Allah'mış gibi bir anlam çıkar. Dolayısıyla bundan kaçınılmasın gerekir. Ama diyor ki bir şeyde Anil Kari'de yani bu e, böyle bir şey değil. Bizim burada söylemek istediğimiz şey böyle bir şey e, değildir. Tamamen bundan farklı bir şeydir. Yani bizim söylediğimiz yani bir şeyi sıfırdan yaratmak, sıfırdan var etmek tamam bu tamamen Allah'a has bir şeydir. Yani Allah'ın bu imkanları hazırlayıp bu düzeni işletmesi yani Allah bununla nitelenmez. Yani sırf o yaratıcı olmasıyla nitelenir. O fiillerin gerçekleştirilmesiyle Allah nitelenmez. Kim nitelenir? O fiili gerçekleştirilmez. O imkanı veren Allah. Tamam mı? Yani o bağlamda yaratma. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi, işte yani eğer işte bu kendi fiilini yaratmaz dersek, Allah yaratıyor dersek, işte o fiili işleyen olmuş olur. Tamamen farklı bir şey. Yani bir şeye varlık vermek. E, bu tamamen e, Allah'a has bir şeydir. Ee, ama yani bu imkanların sunulan bu imkanları kullanma bağlamında ha, bu fiilleri kim yapıyor ise onlar onunla nitelendir. Bunlar işte hareket ve e, mütalik örneğini verdiği gibi bilmiyorum yani dilimizde e, bu kadar dönüyor inşallah yani zihninizde bir şeyler uyanıyordur arkadaşlar. Ve amma kavluhu taala allah Teala'nın şu sözüne gelince Allah-u allah Teala yaratanların en güzelidir, en hayırlısıdır, en iyisidir. Evet Harun, senin işaret ettiğin husus geldi. Bir sıygat-ı cemi. Cem'i kurar. Haliki sıygasını. Yani ya burada nedir? En müzekker Salim tapluyor yine şu ayet iken. Ve iza işte takluku min at-tin. O çamurdan yarattığın zaman. Yani bi idafet-i halq ila İsa burada halk, yaratma lafzı Hazreti İsa'ya nispet edilmiştir. Ve cevabı buradaki bu konunun yani bu bu bağlamın bu, bu çerçevenin cevabı şudur. En-halqa huna buradaki yaratma iman takdiri ve tasvir yani şekillendirme anlamında yani sıfırdan yaratma bir şeye varlık verme anlamında değil şekillendirme anlamında fe inne in al abta bi kadre yani kul kendisine verilen güç ölçüsünde bade tedbiri yani bu ne yapabilir bir takım şeyleri şekillendirebilir. İn var fakat takdire yani takdire Allah'ın belirlemesine uygun olduğu zaman, yani varlığın varoluş kurallarını da Allah belirliyor. Yani bu Kurallar çerçevesinde insan da bir şeyleri yapabilir. Bu bağlamda da yaratma şey kullanılıyor. Fakat buradaki yaratma sıfırdan bir şeye varlık verme anlamında bir yaratma değildir. Sümme iylem sonra bil ki enne tahkikal merami ma zekerehu ibnül fi fihâdel bakat yani bu bağlamda İbn-i Umam'ın zikrettiği maksadın, meramın gerçekliğinin ortaya konması şöyledir hays Kale şöyle diyor Fiil şöyle denir ise, la şeke. Çünkü s, Taala xalaba lil abdi -er Allah kulda fiilleri yapabilecek bir kudret yaratmıştır. Malide buna binaen nudriku tafaruka ten biel al ve heye yani böyle güç yetirilen hareket ki bu seçimli fiildir ve beyne ri'deti işte zorunlu olarak ortaya çıkan titreme tamam mı? bunların arasındaki farkı biz ne yapıyoruz biliyoruz eee ve Kasiyeti Yani e, kudretten anlaşılacak. Yani onun e, özel manası nedir? Etki nedir? Etkilemektir, etdir. yani icadul yani, yani, yani o kudrete konu olan şeyin var edilmesidir. Fıinal kudrete kudret sıfatun bir sıfattır. Tu es zero alam nifq Neye göre etken bir sıfat? İradeye göre. Ve yastahilu ihtimau mu'essileyn mustaqilleyn ala eseri vahid. E şimdi tek bir sonuçta iki bağımsız müessirin tamam mı? Etki edenin bir arada bulunması imkansız. İki mühendisinin bir arada bulunması imkansızdır. Kövecebe taksis-u i bima siva'l-siva'im ib ibadet ibad yani bu seçimli kulların seçimli fiilen dışında bu geçen eee nasılsa umûriyette bir tahsis yapılması gerekir. fe yekûnûne müstakıllîn bi icâdi af'âlihim li yani bu seçimli fiillerinin ortaya çıkarılmasından müstakil Bir kudreti kudretihim il Hadis olan kudretleriyle bi hamdillah ee, Allah-u Teala'nın yaratmasını. Mutezbe'nin düşündüğü gibi. Ve illa Axtaktır'da kâne cebren Axtaktır'da ne ortaya çıkar? Yani Masa %100 cebriye ortaya çıkıyor. Bu durumda feyakkulü'l-emru velne Emirde neyinde geçersin Kalk cevap. Ha, buna verilecek cevap çünkü. Ennel harekete Mesela كَمَا أَنَّهَا أَنَّهَا وَصَّفَ لِلْإِبَادِ۪ي Yani hareket mesela, pardon. أَنَّهَا وَصْفٌ لِلْإِبَادِ۪ي Hareket, kulun bir niteliğidir, sıfatıdır. وَمَحْلُوُقٍ <Sessizlik> لِلْرَبْبِ۪ي Rabbin de yarattığı bir şeydir. Kulun niteliği, Rabbin yarattığıdır. Ee, nisbetün ile kudre muddetil yani kulun kudretine nispetle ne denir bu kulun niteli Allah'ın var ettiği bir şey. Fe sümmiyet hareket bu hareket isimlendirilir bir itibari tilke nisbeti yani kula nispet edilmesi itibariyle bu şekilde kesben kes olarak nitelenendir. eee بِمَانَا اَنَّهَا اَنَّهَا مَكْسُوبَةٌ لِلْعَبْدِ Yani bu kul için gerçekleşen bir şey olmasa anlamda. وَلَمْ يَلْزَبْ الْجَبْرَ الْمَحْضَ Dolayısıyla burada yani kesin anlamda yüzde yüz bir cebir söz konusu olmaz. اِذْ كَانَتْ مُتَعَلِّقُ mutallak iskale mutallak kudreti yani, abdi dahileten fi ihtiyari yani kulun kudretiyle ilişkili ve onun seçimine seçimi dahil bu taalluk işte bu ilişki bu taalluk o bize bize bize göre diyor bilkesbi inta yani burada bu paragrafta i̇bn muamın eee görüşünü nakletti Mutezliği eleştirmesi burada ifade etti. Ve emme ma sebeqa min istihâleti içtima'i muessireyni alâ esere vâhî Şimdi yani tek bir sonuçta, tek bir neticede, tek bir noktada iki müessirin bir araya gelmesinin imkansızlığıyla ilgili bir şey geçmişti bu arada. Buna gelince fe cevabı anhu, buna verecek cevabımız şudur. Enne duhule makdurin, makdur kudrete konu olan şey. Yani fiil. Ee, buna giren şey, e, tahta kudreteynin, iki kudretin söz konusu olması. Yani bunlar e, aynı aynı e, çerçeveden değil yani aynı yönden değil. Bunların farklı yönleri var. Aynı yönden ikisinin bir araya gelmesi yani aynı aynı yönden iki kudretin bir araya gelmesi elbette ki mümkündür. Ama e, farklı yönlerden olunca bunu söylüyor. İftahuma elinisi kudreti. Birincisine yaratma kudreti. ve kudretül iktisânı, yani diğeri de gerçekleştirme, kes kudreti, caiz, bu mümkündür. وَاِنَّمَا الْمُحَالُمْ Burada imkansız olan اِجْتِمَاءُ مُؤَسِّرَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ اَلَى اَثَرِ الْوَاهِنِ yani bir neticede iki bağımsız müessirin olmasıdır. Yani, yani aynı, yani ihtira yönünden örneğin iki kudretin bir arada bulunması imkansızdır. Ama kulun fiili ortaya çıkılarsın. Yaratma yönünden Allah'a aittir. Farklı bir yön. Bunun kesmedilmesi bir insana aittir. Bu da farklı bir yön. Dolayısıyla bu tezden eleştirdiği bağlam bu söylediğimiz şey için söz konusu değildir demek Ve fî şerh'il akayd Şerh'il geçtiği üzere Taniful kudret hadise abdi abd'daki hadis olan kudretin tarifi şudur. Bi enneha sıfatul yahlquhu ta'ala fil abdi Yani Allahu Teala'nın kulda yarattığı bir niteliktir. Inde kastı. Yani fiile yöneldiğinde ittisa yani o fiili gerçekleştirmek üzere yöneldiğinde ma selametin esbab ve i̇şte sağlıklı organlarıyla o fiili gerçekleştirmek üzere yöneldiğinde Allah'ın kulda yarattığı şeydir. Ve bihada e, buna binaen yazharu ortaya çıkmaktadır enne menatı teklifin. Yani teklifin insanın sorumlu tutulmasının dayanağı ortaya çıkmaktadır. Ba'de hılgı'l-ihtiyaril-habd yani kul için ihtiyarın, seçimin yaratılmasından sonra, bu da nedir? Bu, kas duhufiyle, fiyle yönelmesi, kasdan musanmemen. Yani musanmenn kararlı olmak, azim olmak, azim musanmenni ifade Yani bunu yani, yani, artık karar vermiş, gerçekleştirmek üzere bir fiile e, yöneliyor. Bunu ifade yani bu bir salih amel de olabilir bu bir günah da olabilir ve illem tu'essir kudretuhu fî eğer bu fiilin varlığa çıkmasında kudreti müessir olmaz ise limani limaniadan ötürü ve taalluk kudretil illeti لَا şeyun وِمُحَا شَيْءٌ بِيْجَدِ ذَلِكِ Yani şunu demek istiyorum. Yani hiçbir şey Allah'ın ne diyelim yaratma kudretine karşı duramaz. Yani bu fiil, yani öz itibariyle her bir fiilin yaratılmasını sağlayan ancak ve ancak Allah'tır. Yani kul bu noktada bir şey yapamaz. Kul onu ne yapar? kes. وَمِنْ <gülüyor> هُنَا Burada, <gülüyor> evet. evet, buradan hareketle قَالَ اِبْنُ der <gülüyor> ki اِنَّ لُزُومَ الْجَبْرِ gerekmesi يَنْ دَفِعُ بِتَخْصِيسٍ مُّسُوسِ بِإِخْرَاجِ فِيْلٍ وَاحِلٍ قَلْبِيٍ yani işte bu kalbi bir fiil olanın e, böyle çıkarılmasıyla bu nasların tahsis edilmesi suretiyle e, cebin zorunluluğu ortadan kalkar. O da nedir? Ve huve'l azm-ül -musamme. musammem azm musammem dediğimiz şeydir. Lakin nekulü, biz diyoruz ki el azm-ül musammem azm-ül musammem dahile tahtel hükm-ül muammebi yani bu Genelleştirilmiş hükmün altına dahildir. Vallahi Allah'ın ismi bilir. Tuma maktarhu on seçti. Bu ağılul baqilaniye, min ailmate sünneti, an sünneti muammanından baqilani. İnnâ budret Allâhi Allah'ın kudreti, tteğlalı bi aslil fiil. Yani fiilin özüyle ilişkilidir Allah'ın kudreti. Yani özüyle ilişkili demek isterken neyi kastediyor arkadaşlar? Yani o fiilin var edilmesi. Yani o fiilin e, yani tam kelime otururum onu bilmiyorum ama o fiilin zatının var edilmesi. Yani tam oturmuyor ama yani olayı anlayırsınız diye şey Yani o fiilin varlığa getirilmesi. Ve qudret el abdiyetu taallaku biwasfihi yani kulum kulun kudreti ise yani o nitelik onun niteliğiyle ile ilgilidir min kavni taat ve muasid yani o fiilin yani bir salavet veya bir günah olması itibariyle bununla nitelenmesiyle ilişkili bir şeydir fa mutaalliqu ta'sir el qudretayn ola burada iki kudretin tesirinin tesiriyle ilişkili olan muhtelif farklı bağlam. Kemafil lat mil yetimi tadiben ve izar. Yani mesela işte diyor yani bir edep vermek üzere yetimin tokatlanması olduğu gibi. Fe zatu zatul latm vaki'at bi kudretillah ve ta'ti. Yani burada tokat atılması Allah'ın yani tokat fiilinin var edilmesi Allah'ın kudreti ve etkisiyle olur. ve kulu taat ve evvel yani ilk olarak bunun taat olması ve masiyetün eee veya işte bunun bir günah olması ise bir kudretil akt. Bu kul, kula e, kula nispet edilen bir şeydir. ve teathirih e, onun etkisi bağlamında değerlendirilen bir şeydir. bi teallu gı dâlike, bununla ilişkisi bir azmi musammem yani bu noktadaki kararına göre yani kesin kararına göre, azmi musammemine göre şekillenen bir şey. Evet arkadaşlar bu akşam yordum için bayağı ama şu da gelelim artık son bir paragrafımız kaldı. Vele ançaf al İmam Raziyye fi tefsiri kebir, حيث قالا. Yani İmam Raziyye te, te, işte tefsir kebir işte tefsirinde şöyle diyerek insaflı da aynı insaflı bir, yani insaflı bir şekilde konuyu açıklamıştır. Diyelim. El insanu mecburun fi sureti muhtar. Yani insan tercih eden bir varlık olarak ne diyelim e, mecburdur. Yani tercih etmeye yazgılı bir varlık. Böyle, böyle tercüme dair. İnsan tercih etmeye yazgılı bir varlık. Ve huve enha مَا يُمْكِرُ أَنْ نَبْتَهْيَ لَيْهِ فَهْمُ Yani, şimdi bu, bu anlamın anlaşılması, yani bir anlamda insanın e, idrak sınırının ötesindedir. Yani nasıl oluyor? Yani insan tercih etme yazgılı bir varlıktır. E, yani bunun gerçekleşmesi nasıl oluyor? E, yani Allah'ın işte yaratma sıfatını bununla taallüğü yani o keyfiyeti burayı kastederek söylüyor. Gün derim ki, özellikle libuqui fiil alpti ala ifqi ihtiyari. Yani kudun fiiline tercihine uygun bir şekilde bunun fiilinin ortaya çıkması için. Min ghali ta'asil kudbe muqarinati leh. Yani e, ne diyelim? E, onunla eş zamanlı kudretin tesir olmaz Ve yüeyyiduhu kavlu teâlâ. Bu bağlamı e, şu ayet teyit etmektedir. Ve rabbuke Rabbin yehlugu ma ve yehda'u Sen Rabbin dilediğini yaratandır ve seçendir. Ma kana lehumul hiyeretu Onların herhangi bir seçim yapmıyorlardır. Subhanallah ve Teala ama yüştüküne Allah onların koştuğu şirk koştuğu şeylerden münezzehtir. Walıda, yani bu cümle üzerinde çok düşündüm ama yani anladığım kadarıyla ifade edeceğim. Enteresan bu cümle. Walıda, bazı arifine, bazı arifler demişlerdir ki la takter seçme. Fen kunte la bud da Seçmek zorunda olduğunda seç. Fakat seç. Ela tahtar. Tahtarı. Ela tahtara seçmemeyi seç. Seçmek zorunda olduğunda seçme. Seçmemeyi seç.